yaşamak zorunda kalırlar. Sonra birbirlerini yer bitirirler. Evet çok doğru. İlişkilerde yıpranır ve e, kaybetme korkusu yaşanırken birdenbire kayıplar, aldatmalar, aldatmalar olur. Aldatmalar Sanal aldatmaya bir, e, birkaç saniye şu şekilde şey yapayım. Sanal alemde tabiri caizse takılmanın yolları iki tarafta psikolojinin öngördüğü e, kurallar içinde belirlenir. İşte